Every single day. Kanalıma hoş geldiniz bebeklerim. Sizlere seviyorum. Bugün sizinle beraber küçükkenki hatıra defterlerimi başka arkadaşlarıma yazdırdım, hatıra defterlerimi ve kendim yazdım. Günlüğümü okuyacağım, düşüncelerimi yazdım falan bu şekilde arkadaşlarım. Ben küçükken bir tane defteri bitirene kadar kullanmasını sevmiyordum. Görüyorsunuz zaten yok pardon bu değil bu benim youtube defterim bu araya karışmış arkadaşlar bu küçükken bir deftere sonuna kadar bitene kadar kullanmasını sevmiyordum bakıyordum ve başka bir deftere geçiyordum o yüzden defterlerim bu şekilde oldu başlıyoruz arkadaşlar okumaya arkadaşlar okurken ya böyle tarihine göre falan sıralamayacağım bu ders işte 13 yaşım en küçük 13 yaşında başlamışım sevgili günlük Haziran'ın ön için okul kapanacak. Ben bunu 2014'te yazmışım arkadaşlar. 14 yaşındayken yazmışım. 10 Haziran 2014. Ve ben 8. sınıf olduğum için Lise'ye gideceğim. Zaman ne kadar çabuk geçiyor. Bu okula kaydımı yaptırdığımız zaman hatırlıyorum. Şimdi de bu okuldan gideceğim. 3 gün kaldı. Hala inanamıyorum. Arkadaşlarımdan da ayrılacağım. Öğretmenlerden falan iyi ki bir hatıra defteri tuttum ve arkadaşlarıma öğretmenime yazdırdım. Ben belli etmesem de öğretmenimi ve arkadaşlarımı çok seviyorum. Ama konuşmuyorum. O kadar benim içimden ne derse konuşmak gelmiyor. Yalnız samimi olduğum arkadaşlarımla konuşuyorum. Ana sınıfın hiç arkadaşım olmadı. Kimsenin yanına gidip arkadaşlık kurmaya, tanışmaya çalışmadım. Hele bir topluluğa bu sınıf için geçerli yanına gitmedim. Ama benim gibi şey sizden yanına gittim tanışmak için. <gülüyor> Yalnız onlar da arkadaşlık kuruyor, kuruyorlardı. Benim istediğim sınıftaki bütün kızlarla arkadaş olmamak. 3-4 tane kafa dengi, anlayışlıcum arkadaşlarım olmaksızın küçkü sınıfıdaki bütün kızlarla arkadaş olsam bir şey desem onlar da bana katılmazlar. Ya da aralarından düşerler, bana kötü sözler söylerler. Ben de onlara söylerim, kafileni kırarım Hem bazı kızlar çok havalı oluyor. Yok seçili oynamak, yok laf çarpıtmak. bazı kavgacı doluyor. Ben böyle kızlarla arkadaş olamam. Oldum diyelim, havalarını çekemem. Ama zaten yazmaya. 10 yaşında, 16 yaşında falan yazmışım. Bu şekilde, biraz okuyacağım. İlk olarak, ama en 3-4 arkadaşlarla daha iyi anlaşırım. Hem istediğim dedim, sonra gider gönlünü alırım. Yakın oluruz, iyi anlaşırdık, Kavga etsek sonra barışır, barışırız. Ama sınıftan birisiyle kavga yaşam herkes üstüme gelir. O kadar kişiyle baş edemem. Ama arkadaşlarımla etsem kendi aramızda olur. Bu yüzden. Lisedeki arkadaşlarım inşallah kavgacı olmazlar. Kendilerini beğenmezler. Kötü alışkanlıkları olmaz. İyi aile çocuğu olurlar Aynı bir tane arkadaşımın ismini yazmışım. Aynı onun gibi. Aynı X kişisi gibi diyelim. Amin demişim. Ve bunu olmadı arkadaşlar. Sadece benim lise benim güzel geçti. Lise bir güzeldi. İyi Arkadaşlarım vardı ama daha sonra 12 kişilik bir sınıfa geçtim, ben kız meslek okudum. 12 kişilik bir sınıfa geçtim ve sınıftan kimseyle anlaşamıyordum, herkes çok kötüydü. Anlaşamıyordum, yapamadım, beliremedim. Zaten kız meslekten de bekliyorsunuz ki yani. Herkes, ya keşke, bu, bunu yazmışım o kadar hani kızlarla anlaşamıyordum falan yazmışım. Keşke kız mesleğe gitmeseymişim arkadaşlar. Sonuçta ben ne bileyim erkeklerle pek konuşmuyordum utanca açtım ilk okul dalgıç okul keşke kız mesleğe gitmeseymişim ama kız meslek dışında Anadolu Lisesi vardı mesela kız meslek dışında başka bir okul olamazdı diye düşünüyorum. Sonunda arkadaşlar birisi bana böyle bir şey yapmış burda ismi yazma bence göstermemde sıkıntı yok. Bugün de birisi hatıra defterime demiştim. O hatırladığımın arasına koymuşum yani daha doğrusu böyle bir şey çizmiş bana. Ayşen falan yazmış her gün ne? Ayşen Ayşen Ayşen yazmış. Şöyle arkadaşımın ismi yazıyor. Ayşen'e canım aylık kime seni seviyorum muçku demiş. Ben seviyorum aşkım. Biraz önce din sinemden çıktım. Bunu yazdığım zaman arkadaşlar. 15 Nisan 2016 sabah saat 8.56'da yazmışım. Sınavdan çıkar çıkmaz bunu yazmışım. Biraz önce din sınavından çıktım. Yine en son veren ben oldum. Herkes soruların cevaplarını falan vermeye başladı. Ben olduğum halde söyleyin geç algılıyor dedi. 6 Alt, üstü dün beden dersinde voleybol oynarken başka birisiyle konuştuğum için hiç duymadım. Hiç kişisini duymadım. Burasını da Görüntü testten önce geliyor falan diye dalga geçtiler. Pazarlık kırpçam arkadaşlar. Çünkü isimlerini falan geçirdim ama ben isimlerini geçirmek istemiyorum. Görüntü testten önce geliyor falan diye dalga geçtiler. Neyse boş ver. Sınavda öyle şey öyleyince ben senin gibi geçecek almayım demek geçti içimden. Tembelin teki gerizekalı Hocalar hiç sevmiyor. Her şey büyütüyor gerizekalılar <gülüyor> Valla çok sinirli arkadaşlar beni. Her şey büyütüyor falan demişim işte. Ben özellikleri sorusuna iradeleri yoktur yapmışım. Mal gibi iyice gerizekalı aldımda gideceğim. <gülüyor> ya arkadaşlar bunu da açıklayayım size. Neden? bana böyle dediklerini benim küçükken yani lisede küçükken falan, lisede ben bu defa arkadaşlık merkezine gittim ben de özel öğrenme güçlüyüm vardı küçükken disleksi diye ismiyle ve bu defa arkadaşlık merkezinde bir yıl eğitim gördüm sonra bir yıl sonunda ben gene teste girmişti sorular falan sorular ben onlardan geçtim bir yıl eğitim gördükten sonra ve üniversitede kazandım çok şükür üniversiteden ben mezun oldum ve şu anda ikinci bir üniversite okuyorum arkadaşlar süper zekalı olduğun için sen özel öğrenme güçlüğü çektin anne susar mısın aşkım tamam süs kim iki üniversite okur anne tanışma sus ben video çakamadım tamam mı şimdi en duygusal Şeyimize geliyoruz arkadaşlar. Çok küçük ben bunu 15 yaşında yazmışım. 2015 yılında. Ben 2000'liyim arkadaşlar. Başlıyoruz. Annemle söylediğimiz aynı olmadığı için yan yana mezarlara koyuluyor muyuz? Koyulmaz mıyız diye çoğu zaman düşünüyorum. Malum üvey baba meselesi. Ayrı olmak için söylediğimizin aynı olması gerekiyor. Ya Benim gerçek babam gözlerde. Ben öldüğüm zaman onun yanına mı gömüleceğim? Benden önce annem Demesi bile kötü demişim parantez içinde. Ölürse babamın yanına mı gömülecek? Peki ben nasıl gideceğim ziyaretine? Çoktandır dedem gire gitmedik. Böyle düşünüyorum. Sadece tam hayal perestim. Demiş mademesine. Küçükken ben Ve hala arada oluyor nadiren öldüklerimi, sevdiğim insanların öldüğünü falan düşünüyorum. Şöyle kendimi tutup ağlıyorum geceleri arkadaşlar çok üzücü bir durum ama şu an bunu gülerek söylüyorum ama sevdiğim insanların öldüğünü düşünüyorum. Yok olduklarını ya beni, beni terk ettiklerini falan düşünüyorum ve ağlıyorum. Sizde de böyle bir şey oluyor mu? Yani sizde sevdiğiniz insan öldüğünü, vefat ettiğini falan düşünüp ağlıyor musunuz? Yoksa sadece bende mi oldu? Bunu merak ettim arkadaşlar. Ben Ayşen. 16.07.2000 tarihinde doğdum. Doğduğumda annem de, babam da vardı. Keşke 3 yaşından önce yaşadığım olayları da hatırlayabilsem. Çünkü o zaman babamla yaşadığım 3 yılımı da hatırlardım. Ama ben sadece 1 yıl hatırlayabiliyorum. Babam ve annemle aile olarak geçirdiğimi sadece bir yılcık. Bunu 2015 yılında yazmışım Sonra da zaten babam öldü. Arkadaşlarıyla bir yere gidip elektrik çarpmış. Annemin yanında oturuyorduk. Annemle evimiz aynı. avlunun içinde. Teyzemler geldi. Jandarmalar geldi. İçeriye girdiler hatırlamıyorum. Teyzem geldi. Bir poşet verdi. Yiyecek dolu. Kuzenimle baka kaldık poşette. O zaman anlamamıştım. O poşet beni avutmak içinmiş. Bana acıktıkları için. <gülüyor> şey. Arkadaşlar. Kendimle alakalı konuşmuş. Şu an bizim evimiz köy evi arkadaşlar. Yani köy, önceden köydü ve şu an mahalle oldu. Onunla alakalı konuşmuşum. Okiem. Benim kuzenim var, 40 yaşında. Teyze diyorum. Zenginler. Ama bizim evimiz köy evi gibi. Zaten buraya köy diyorlar. Işyerler eski. Geliyorlar buraya. Kızı var. Güzel güzel dinliyorlar. Ben pasaklıyım. Kendimi hiç beğenmiyorum. Sivilceli celi yüzlü, koca burunlu, kıyafetim eski. Yanlarına gitmiyorum uyarmadaş yapıyorum oğulları da var sarışınlar yakışıklılar umarım izlemezler hiç yanlarına gitmek istemiyorum bazen mecbur anneannemin de gidiyorum hiç konuşmuyorum onlarla yanlarında ezilip üzüleceğime gitmem daha iyi diye düşünüyorum onlar hakkında ne düşünüyorlar onlar hakkında ne düşünüyorlar kim bilir demişim maalesef acı gerçekler Son arkadaşlar bugün çilek kokusu var. ve cenelik müziği çok hoşuma gitti. Aşağıdaki gibi demişim. Çocuk aklı 15 yaşındaki ben. Arada yani 5 yıl önce falan. Şu an 2020 yılındayız ve ben 20 yaşındayım. Cenelik müziği niye arkadaşlar? Senin duvarların kadar benim kanatlarım Ben dik yokuşlardan kadar çıkardıralarım ben. Bse Ananım 85 yaşında, annem 48, babam da zaten yok. Onlar ölürlerse ben ne yapacağım? Benim hayallerim de bu yoktu. Ben okuyacaktım Peygamber Efendimiz demiyor mu Bir ayetinde, kolaylaştırmayın kolaylaştırın diye bunu küfür etmişim mi arkadaşlar? Derslere Allah'ım yardım et. Belki de çok öne yargılıyım ama önceden düşünmeliyim bunu da. Ağlıyorum hala. Burada arkadaşlar ben kalıp acılamada aşı var. Belki moda taşırım okuduysanız biliyorsunuzdur. Onda çok zorlanmıştım. Perse hesaplamasında. Ve yapamayacağım ben nasıl mezun olacağım falan diye takmıştım. Ama çok şükür ki 85 falan almıştım. <gülüyor> Boşuna kafama takmakla kalmışım arkadaşlar. Arkadaşlar pardon yanlış söyledim. Şey demişim. Bu arada demiştim ya o kadar pens hesaplaması zor ya. Kalıp hazırlama diye 75 almışım. Bu haftada sınav haftası. Pazartesiden beri günde 2 sınava giriyoruz. Biz sınavı sınava Sınav mı bize giriyor? Belli değil demişim. An 2015 yılında. 15 yaşındayken. Sonra arkadaşlar. 25 Aralık 2015. Bugün herkes üstüme üstüme geldi ya. Zaten 10 kişi. Olay şöyle başladı. Ben derste uyuyordum. Dimer sürmüştüm. Ve uyuyunca dağılmış. Öndeki kız arkadaşım bile değil. Zaten uçunlukta hiç kimse arkadaşım değil miyim? Hiç kimse sevmiyordum. Makyajını akmış. Islan vereyim mi? Gibi bir şey demiş. Ben de verme silmeyeceğim dedim. Yanındaki de en yakın arkadaşı olacak insan. Dedem bağırıyorsun. Doğru düzgün oldu gibi bir şey söyledi. Ben bağırmadım dedim. Bağırmam da zaten. Çok sessiz sakin konuşurum. Hala bağırıyorsun dedi. Cidden şu an buca sinirli oldum. Aynen bu şekilde söyledi ya. Gıcık etme beni gıcık etmek ister gibi yalan söylüyor bir de. Sonra da vururum buradan bir çakarım dedi. Elini kaldırdı. Ama o indirmek, indirmek lazım. Koyar çıkışta bir yanıma geldi dedi. Burada küpretmişim. Beyinle. Çıkışta da Emine gitti ben evime. Bir bir şey bir şey daha demişim <gülüyor> yapamadı y Gene köfer <gülüyor> beyinle ancak konuşuyor zaten konuşmazsa da güç gösterisi yapar dayak yemez ses alak konuşma dedim öndeki şişko kız ayı gibi birisi zaten kendisine norveçli taşa benzetiyor. saç bile olamaz bana mendil istemeyince maymun gibi dolaşırsın ortalıkta dedi mendil istemedim diye bana maymun gibi ortalıkta dolaşırsın dedi arkadaşlar sonra gene küfretmişim ucube bu söylediği beni çok üzdü teneffüste havla böyle gidip ıslak mendille sildim göz altımı. bu kadar basit yani önceden de gözümü pembe göz kalemiyle boyuyordum Balımı çektin uyuşturucumu kullandın diyorlardı aralarından da kırmızı göz kalemi süren varmış ama. cidden mesela dışarıdan müzik sesi geliyordu galiba bana müzik mi dinliyorsun dediler hayır dedim kulaklarımı görmüşler cebimde hep cebimde duruyor Dedim telefonumla birlikte cebim cebim geniş olduğu için dedim. Diğer kız da ben hep cebime koyuyorum dedi. Herkes yapıyor ama ben yapınca bağırmalar, kavgalar falan. Daha bitmedi. Bir nöbetçi oldum kızdı. Yanlışım diyorum. Ne kadar gıcık yahu. Ben temizlik yapıyorum. Hatta bu hafta çoğunu ben yaptım. Bir hatam gözün, hatamı görünce bağıra bağıra söyleniyor. Şeytan diyor çok bir tane ağzına. Şüplüyorum bak burada kalmış diyor o da toz toplar küçük ipler oluyor az yani unutabilirim bence her bir aynı bir göt papiş <gülüyor> Ayşe sen delir kardeş şüplüyüm yerden geçmem şerterler Şalter, kapatıyorum falan yoksun yok yok bunu yapma şunu yapma küfür beyinle ucube sen çok şey yapmış gibi bir, çok, bir de bunu da sen yaparsın diyor. hoş Bunu ya alamıyor aracım. Yemkene yani küfür yaa. Sinir. Ben çekilsene diyorum. Çekilemişsin de diyor. Konuşmam batıyor. Her bir şeyim batıyor. Beni sadece bir arkadaşım ismini demiş. O anlayabiliyor. O da bıktı. Onu, onu da seviyorum. Bana... Haberi açtığı için isimlerini verip duruyorum ya isimlerini küçücük suda bakmıyorum isimlerini isim veriyorum rastgele. Meğer Ve ağzından küçülen bana olan bakışları beni gıcık ediyor. Ben daha benimle ne bitti olan ismi çabuk sinirliyim diyor falan diyor çabuk sinirliyim falan diyor ya ben ya ben. Şimdi kaç düşüyorum içime ata ata en son da patlayacağım. Bir çaklar mıyım, altı çaklar mıyım, tokat yumruk tekme hangisi bilmiyorum. <gülüyor> Çok üstüne gidiyorsunuz diyor haklı da çok üstüne gidiyorsunuz diyor haklı da. Sinir oldum bu lanlı da. Bir de nöbetçi olduğumuz önceki önceki gün cisme, yarın Ayşe'nin nöbetciyim. Aa bütün işi ben yapıyorum diyor laf koyma çabası. O laftan çökeceksin tevbe sáveliyle öyle yapacaksın <gülüyor> tevbe sável çok güzel arkadaşlar. Eğmenlerde bazenler süpürmeyi unutuyor olabilirim. Herkes unutuyor. doğru da düzgün söyleyip süpürüyorlar. Ama bana gelince o değil de o, ben ben süpürüyeyim yapı ben bir zahmet Ayşe hep bu diyor ama tamam burada çok uzakmışım arkadaşlar. <gülüyor> Vallahi çok fena sinirlenmişim arkadaşlar. Sinirlenmeyin beni. Hep Ayşe, Ayşe'nin de peşinde dolanıyor. Bana ne var diyor hem de bizim kız meslek ya, çok meşhur olan sözler, neden ters cevap bana trip atma, bana bağırma gibi meşhur sözler kavga nedeni oluyor. Söyledim önce mesela, Fazla Gül'ün, Gül'ün bir şey yazmışım ama okuyamadım. Kaba konuşabilirim ama dışıma böyle yazıyor içime attıklarım. Herkese batıyorum demişim. Dediğim zamandaki son 15 yaşındaymışım. Sonra arkadaşlar. Bugün anneannem benim geldiğimi görmemiş. 2015 yılında. Bir şey. Bugün anneannem benim geldiğimi görmemiş. Kız sen mi falan yaptı. Ben de yok ben gelmedim. Dormuşun içindeyim. Dormuş da yaptı. Ben de ruhum. Beni yalnızca sen görebilirsin diye saçmaladım. <gülüyor> Ben anlamışsınız değil mi arkadaşlar. Yani ya bana çok çocukşıymuşum. 15 yaşında bile bu kadar çocuk gibi davranıyorsam artık kimmiş de kendimi hayal edemiyorum. Alamıyorum. <gülüyor> Hala biliyorum ya. Şöyle arkadaşlar. Allah Allah. Yani 2013 yılından bir şey yazmışım. 13 yaşında İlk telefonumu harcakladığı zaman gerçi onu da geri almışlardı. veya kırmıştım, tam hatırlamıyorum ona gibi bir şey. Sen kırmızı kırmışsın. Annem gel bana telefon alacakmış hem de dokunmatik. Bunu duyunca çok sevindim. Anneme telefon yarın mı geliyor diye binden fazla keş Dokunmatik bir telefon alınacağını duyunca bu kadar çok sevindim. Alınınca kim bilen ne kadar çok sevindim. Arkadaşlar bu arada bu defteri okuyorum. Diğer defterde baya bir şeyler yazmıştım ama çok uzunu oldukları için okumadım. Eğer bu video çok tutulursa onları da okuyabilirim. Bu şekilde yazmışım arkadaşlar. Bugün telefon geldi. Çok mutluyum demişim. Şöyle diğer güne geçmişim. Arkadaşlar. Bugün 9.11.2020. 9 Kasım 2020. Ve ben bu videoyu bilmiyorum ne zaman paylaşırım. Ve gece saat... Biri 24 geçiyor video çekesim tuttu annem çekme çekme dedi ama ben çekmek istedim. Değil mi anneciğim? Evet. İşte bu şekilde. Umarım beğenirsiniz eğer bu videom çok tutulursa bayağı bir izlenme istiyorum. Bayağı bir beğen istiyorum ama ki bence hiçbir şey gelmez diye düşünüyorum. O zaman ikinci partında çekelim arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz kanalıma abone olun zili açın beğenin zili açın likelayın. Abone olun. Bu kadar arkadaşlar. Bay bay.